Bugün 25 Aralık 2022 Pazar Güneş günündeyiz Oğlak burcundaki ay sabah 6-10'da Plüton'la yaptığı kavuşumun ardından boşluğa girecek ay sabah erken saatlerde boşlukta ilerledikten sonra 10-13 kova burcuna geçecek değişen enerji dinamikleri ile birlikte önümüzdeki iki gün toplumsal evrensel konulara bilim teknoloji ve sosyal yaşama ilgimiz artabilir ay öğle saatlerinde Koç burcundaki Jüpiterli uyumlu görünümde olacak Gün genelinde iyimser ve neşeli enerjiler altında olabiliriz. Sosyal ve kültürel etkinliklere dahil olabilir, arkadaşlarımıza zaman ayırabiliriz. Grup etkinliklerinde liderlik yapmamız, yeni fikir ve projeleri ortaya koymamız mümkün. Kişisel inisiyatif alıp cesaret gösterdiğimiz alanlarda arkadaşlarımızın desteklerini hissedebiliriz. Bugün Oğlak Burcu'ndaki Merkür ile Balık Burcu'ndaki Neptün arasında uyumlu açı etkili olacak. İletişimlerde empati ve anlayış geliştirebileceğimiz için ilişkilerimizde sıcak yakınlaşmalar olabilir. Yaratıcı ilham ve sezgi akışını zihinsel ve sanatsal aktivitelerde verimli değerlendirebiliriz. Siz de şimdi kanalımıza abone olun, yorumlar bölümüne sorularınızı yazın, sürprizlerimizden haberdar olun.